Evet, bugünkü Nasrettin Hoca tam fıkralar bölümünde. Nasrettin Hoca ve Zeki Kadı başlıklı fıkramızı okuyoruz. Kıssat-ı Cuh'a Vel-Kâdî Ezzekîm Zeki Kadı ile Nasrettin Hoca'nın hikayesi. Zeheb'e Zeheb'e gitti Cuh'a Nasrettin Hoca ve garimuhu ve muhasımı yani hasmı ila al-qadi yargıca hakime ve saade ve tesadüf etti tesadüf oldu enne zehrike al-qadi o yargıç yekunu olduğu musadefe etti yani olduğu ortaya çıktı kariben yakını olduğu ortaya çıktı cani. caninin akrabası olduğu veya caniye yakın olduğu tesadüf etti yani ortaya çıktı ve lemme semi'a işittiği vakit lemme semi'a işittiğinde el-kâdi yargıç el-kıssate hikayeyi gâmeze göz kırptı kime göz kırptı gâmeze yalnız göz kırpmak li yakınına bir aynıhi gözüyle gözüyle göz kırptı araba Bunun manası ne? Yani yani la teqlek endişelenme. Fe akhlissuke ben seni kurtaracağım. Min hazir vartat. Min hazir vartatı. Bu vartadan, bu problemden, bu sıkıntıdan ben seni ne yapacağım? Kurtaracağım anlamında. Değil Sonra as tara kararlaştırdı el kadik yargıç hükmü hükmünü hükmünü açıkladı hükmünü kurdu sadrazam yani nedir sadır göğüs demek sadrazam başbakan demek hastara hükmünü açıkladı nedir hüküm bi enne bi an yedfa bi an yedfa ödemeye ragülü adamın li cuha hocaya bir mبلغ 20 20 dinar ödemeye mahkum etti yani 20 dinar ödemesi hükme bağladı Nedir bu ukubeten ara darbi vurmasından dolayı vurmasına bedel olarak demek ki adam Nasrettin tokat atmış yumruk atmış onun bedeli de 20 dinar olarak hakim karar verir Fakat er adam dedi ki velakin fakat ya seyidi efendim el kadi fakat Yargıç Bey'im lakin Yargıç Bey'im neyse değildir mei, yanımda değildir yanımda yoktur, şey en herhangi bir şey yoktur. Elane, şu an üzerimde herhangi bir para, herhangi bir şey yok. Fekale bunun üzerine dedi kim? El-Kadi kadı, Yargıç ve huve yagmizu ve o göz kırp diyordu. göz kırparken leh ona biz hep git ve onu getir halen. git ve onu hemen getir yani 20 dinarı hemen getir ve sen intaziruke ve seni bekleyecek Coha Nasrettin Hoca indi yanımda hatta ha onu getirinceye kadar yani parayı para, cez para cezasını getirinceye kadar Nasrettin Hoca ne yapacak yanın bekleyecek yanımda ve Zeheb'e. Bunun üzerine gitti. Ve hukukla iki olay arasında kısa süre geçtiğini bildiren bir atıf var. Ya bunun üzerine gitti. Kim? Erracülü. Adam. Nereye? Ve celese ve oturdu. Coha ve Nasrettin Hoca oturdu. Fi meclisi kadi. Yargıcın meclisinde. Yargıcının salonunda. Yani mahkeme salonunda. Yantaziru beklemeye başladı. Garimehu hasmını li yahdura getirmesi için el malı, parayı hasmına hasmı parayı getirmesi için ne yaptı? Nasrettin Hoca kadının yani yargıcın meclisinde odasına oturmaya başladı ve onu beklemeye başladı. Walakin walakin fakat amma walakin tale uzadı el intizaru bekleme uzadı. İntizar uzadı. Ve ve saatler geçti ve ve adam gelmedi. Yani saatler geçti. Bu bekleme uzadı. Fakat adam gelmedi. Fe bunun üzerine anladı. Coha hoca al-hud'ate hil'i anladı. Ve alime ve bildi ki min hilal gamazat el-kadi kadının göz kırpmalarından anladık ki kime göz kırpıyor le garimihi hasna ya göz yaptığı göz kırpmalardan anladık ki en nehme bu ikisi yani kadıyla hasna yaarifani tanıyorlar ba'dahuma el birbirlerini tanıyorlar ba'dahumul ba'd birbirlerini tanıyorlar. fe maza fealeha? Soğ ne yaptı? Mesut hoca ne yaptı? kâme kalktı ve teveche ve yunildi ila al-qadi qadhiya ve wasafa safa'ahu ve ona vurdu çarptı ale haddi yanağına safha öyle bir tokat ki öyle bir şey ki taret uçtu minha amamete o tokatın şiddetinden kadının başındaki sarık ne yaptı uçtu ve لَهُ ve ona dedi ki, yani Nasret Tonca Kadaya dedi ki, "Eğer اَحْذَرَا eğer getirirse غَرِيمِ خَصْم davalım -işrine, işrine dinaren, 20 20 اَشْرِينَ 20 yirmi dinarı getirirse فَهِيَ لَكَ o senindir. Yani ben hakkımı aldım demek istiyor. Demek ki çocuklar buradan alacağımız şey nedir? İnsanlar arasında hükmettiğimizde Adaletle hükmetmemiz lazım. Velev ki o hasımlardan biri yakınımız olsun. Evet. Ve eğer imkan varsa da e, hasmımıza güzellikle, iyilikle muamele etmemiz de en iyisi. Bir sonraki videoda buluşmak üzere hepiniz e, iyi günler diliyorum. Esen kalın.